Arkamda gördüğünüz türbe Çalçakırlar'a bağlı Dümülcü Sultan türbesi çok güzel bir mevkide. Aşağıdaki manzara daha güzel. Şimdi dualarımızı Dümülcü Sultanla buluşturmaya gidiyoruz. Dümülcü Sultan'ın Türbesi'nin hemen önünde bir tane yazı var, onu paylaşmak istiyorum sizinle. Dümülcü, 27 Nisan 1988. Ya Sultan Veli, tüm çakırlar köyü sana demişler, belli İtikatlarımızla adağımızı, kurbanlarımızı kabul edip, güç gözlet bizleri emi. Feryatlarımıza yetişen Ya Dümülcü Sultan, ayağının tozu niyazım olsun yazıyor. 1988 yılında Türbenin tadilatı zamanında yapılmış. Şimdi dualarımızı Dümülcü Sultan'la buluşturalım. Çalçakırlardan çıktık. Yolun hemen sol tarafında Dümülcü Sultan türbesinin tabaresi var, görürsünüz zaten. E, i̇ster arabayla gelin buraya, ister yaya, 2 ya da 3 kilometrelik bir yolumuz var çok kısa. Ve manzarası da gerçekten çok güzel burada. Hemen e, Menderes'in kenarındaki yamaçların üstünde kurulmuş türbe. Dümülcü Sultan'la bahsetmek istiyorum. Dümülcü Sultan ile ilgili bilinen tek şey Bektaşi dedesi oldu. Doğumu, ölümü, yaşam hakkında herhangi bir bilgi yok. Ee, bu türbeyi de 1988 yılında yeniden yapmışlar burayı. Ee, yapımı sırasında bir rivayet var. Ee, metronun kabrinin üstünü kavladıklarında hala bozulmamış, güler yüzlü bir şekilde yattığını görmüşler. Ve ondan sonra da burayı kapatıp türbeyi yeniden yapmışlar. Şimdi asıl önemli olan burada, e, Bümürlü Sultan'a e, May Mayıs ayının 6. veya 7. günü. Yani ilk pazara denk gelen gün, Burada yüzlerce kişi toplanıyor. İzmir'den, Sivas'tan, Erzurum'dan, Denizli'den, İstanbul'dan yüzlerce kişi bir anda burada toplanıp kurbanlara diyorlar. Onun için de önce bahçeye bakalım. Şimdi Dümülcü Sultan bundan 250 sene evveli bizim büyüklerimizden duyduğumuza göre Orada belirsiz vekilli kasabası var. Vekilli kasabasında yetişmiş bir saçlı baba. Oraya buradan insan gönderiyorlar, bize bir dua yapıversin. Burada kuraklık başlıyor. O da gidiyor adam oraya, diyor ki bizim arazilerimiz, ekinlerimiz kurudu, bize bir dua yapıverir. O da diyor ki, gidin. Hacı Bayram'ın doğusunda Gümölcü Sultanlı'ya bir zat yatıyor. Onun başında bir kan kanadı, o size orada yağmuru verir. Geliyorlar oraya. Köylü toplanıp gidiyorlar, orada bir kankara diyorlar, kuzum kesiyorlar, efendime söyleyeyim tavuk kesiyorlar, köylü gidiyor. Onu orada yiyip içiyorlar. Üstesi başlıyor yağmur yağmaya. O zamana kadar 6 Mayıs günü biz her sene oraya gideriz. Adaklarımızı çıraklarımızı, evvel Allah'a adarsınız. Adak, Allah'a danır. Allah'a adarız. Geliniz orada keseriz, yeriz, içeriz. O günden itibaren Saçlı baba oraya bir buluyor. Saçlı baba ondan sonra gidiyor e, şeye nedeslim ne diyor? Abdal mı gidiyor? Orada mifade ediyor. Ondan sonra onundan gelen Naci baba var. O gelip gidiyor. Her sene Altın Bayız günü biz oraya gideriz. çoluk, çocuk, köylü toplanır. Bu zamanlarda sağdan soldan da çok gelelim var. Aşağı yukarı 500 olur, 800 olur, 1000 olur. Halaşehir'de var. İzmir'de var, Deniz'de var. Nerede dağına dağın, gidiyorlar, o gün mübaşak toplanır. Herkes oraya gelir. Orada pazar günü getiririz. Orada herkes gelir. Herkes zaten başlıyor, ben adam var, kuzum var, keseceğim diye. Başka yerden de yapıyorlar. Başka yerden geliyor geliyor, arayıp kesiyorlar. Mayıs ayının 6. ve 7. günü, yani ilk pazara denk geldiği gün buraya yüzlerce kişi geliyor Türkiye'den. Bu geçtiğimiz Mayıs ayında gelmiş e, bayağı bir kişi, yaklaşık 1200 kişi olarak biliyoruz biz. Ondan bahsedelim, şu anda yaklaşık 9 tane saç ayağı var. Şu bu bölgede, ateşlerin yakıldığı, kurbanların pişirildiği ve herkese dağıtıldığı bölge burası. Biraz daha Yamaç kısmına gittiğimizde burada odunlar var. Odunların üzerinde de zaten balta izleri var. Büyük ihtimal etlerin kıyıldığı yer ve kullanıldığı tahtalar burada. Ama asıl güzel olan yer burası. Üstü kapalı, gelenler için özel yapılmış. Piktik masaları var. Yüzlerce kişinin burada beraber olduğu, sosyalleştiği ve birbirlerini tanıdığı mekanlardan birisi. Burada e, birinci gün kurban kesiyorlarmış, pişirip dağıtıyorlar. Herkes birbirinin lokmasını yiyormuş burada. Ertesi gün gelip dualarını ediyorlarmış. Dümülü Sultan'ın mekanı çok güzel. Çünkü gördüğünüz gibi Menderes'in kıyısında yeni bir baraj seti yapılıyor hemen yukarıda Bu kolda direkt olarak Adı Güzel barajına doğru gidiyor.